selam terazi akrab arkadaşlarım ben şengül şengül'ün Sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili terazi ve akrab arkadaşlarım İyi misiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir sevgili terazi ve akrab arkadaşlarım için aralık ayında yılın son ayı aralık ayı ki ben çok fazla dikkate almam son ayı fakat tabi sizler benim gibi düşünmeyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım istekleriniz gerçekleşecek mi tarot açacağım öncesinde sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum sevgili arkadaşlarım yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor videolarını yükledim öncesinde de Aralık ayı genel ilişkilerinizde yüklendi sevgili arkadaşlar linkler videolarımın altında mevcut olacaktır sevgili terazi ve akrep arkadaşlarımı çay falı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum gözden geçirin bakayım ilişkilerinizde mutlu girişiniz var mı sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım sizleri seviyorum benim oldum her yere bekliyorum aboneliğe bekliyorum bilen bilmeyen bütün herkese bekliyorum çay balı aşk hayatınız kanalıma daha sonra yıllıklarda gelecek neler neler gelecek sevgili arkadaşlarım şimdi Bakayım önce tabii ki terazi arkadaşımdan başlıyorum. Akrab arkadaşımdan çıkacağım. Aralık ayında istekleriniz gerçekleşiyor mu? Ya da ne kadar yolunuz kaldı? Ata bindiniz gidiyorsunuz ama ne kadar vade var önünüzde ona bir bakalım. Sevgili terazi arkadaşlarım için şöyle bir istekler gerçekleşiyor mu? Açılımı yapalım. Evet karıştırmadan bazen burç atlarını karıştırıveriyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, şöyle bir bakalım. Hadiyince olmuyor tabii ki. Hadiince böyle sevgili arkadaşlar istekler. Her zaman söylüyorum, bir anda gerçekleşmiyor. Çünkü isteğimiz bazen bir taneyle sınırlı olmuyor. İşim var örneğin, e, evim de olsun istiyorum. Evim var bu kez yine durmuyorum. Arabam olsun istiyorum. Arabam var mücevherim olsun istiyorum istiyorum da istiyorum bazen bizler böyleyizdir sevgili arkadaşlar şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız değil mi hadi bakalım aslında bunları elde etmek için ne yapıyoruz sıralamamız lazım bir anda atlayınca da ondan sonra böyle oluyor aralık açılımıdır sevgili teraziler terazi arkadaşlarım için aralıkta istekler gerçekleşiyor mu? Dünya kadar sıkıntının içinde olan terazi arkadaşlarım var. Dünya kadar çevresine sıkıntılar sarmış şimdi biz bunu hep dünya kadar mutluluk diyemiyoruz. Bandajlardan sıyrılma var. Dünya kadar sıkıntı vardı demektir. Borcunuz olabilir, harcınız olabilir, olur da olur. Küslükleriniz vardır, ilişki sıkıntılarınız vardır. Bakın burada ister istemez çemberin içerisinde benim terazi arkadaşım sıkıntı içinde kalmış burada da o sıkıntılardan dolayı da korkular endişeler duyuyor aralık ayının başları bu sevgili arkadaşlarım daha sonra bakın hafiften bir canlanma olayınız olacak sizin olduğu gibi de hafif çaplı da bir öfke durumlarınızla meydana gelebilir kızabilirsiniz bunlardan dolayı çünkü burada hafiften bakın bir şok durumu bir üzüntü durumu var ev mi istedin arabamı istedin destek mi olmak istediler tamam oluruz biz sana yardımcı oluruz diyerek sizi yola koyup daha sonra çekilme mi yaptılar bundan dolayı böyle bir durumla rastlayan arkadaşlarım bakın hafif çaplı böyle hafif diyorum öfkelenebilirsiniz ardından bir üzüntü sıkıntı gözyaşı durumları neden böyle oluyor neden kişi benim elimden tutacağını söyleyip daha sonra vazgeçiyor hani bana yardım edecek çünkü bu kartımız yardım etmekten de söz eder ama bir yerde öfkene hakim ol da der şimdi şu kartlar burada öfkeden söz ediyor yardımdan söz etmiyor kişi size söz vermiş yardım edeceğim ben sana diyor daha sonrasında ne yazık ki caymış sizi üzmüş aralık ayında olacak bunlar sevgili arkadaşlarım siz ne yapıyorsunuz bu kişi ya da kişiler her kim ise daha sonra uzlaşmaya varacaksınız bakın uzlaşacaksın yanlış anlamayın sevgili terazi arkadaşlarım eşiniz olabilir el elin eşiğini türkü söyleyerek arar derler bizde elden ele ne fayda gelir yine ne gelirse ya anneden babadan ya eşten gelir değil mi uzlaşmaya varacaksınız bakın ya evde eşinizle sıkıntınız var ya anne babanızla var çünkü azize geldi bakın çok ilginç azize ya eşimizden bize söz eder ya annemden, babamdan, ablamdan, abimden bize söz eder. Bu ne demek oluyor? Şu vaziyet geride kalacak. Uzlaşma geliyor, uzlaşma. Aile büyükleriyle, akrabalarınızla veya iş ortaklarınız, akraban yok, annen, baban yok da iş ortakların var. Hiç fark etmiyor. Daha sonra bakın uzlaşma geliyor. Sağlam şekilde geliyor uzlaşma. Doyum geliyor, sizi ilk etapta şu şekil bir süreç bekliyor sevgili arkadaşlarım önemli olan zaten başı değil sonudur sonu sonu güzel bitsin daha sonra da bakın doyuma doğru gidecek sevgili terazi arkadaşlarım yardım göreceksiniz evrenden de yardım desteği var sizlere aile büyüklerinizden de evde eşinizden de vesaire mutlaka ya arkadaş çevreniz ya patronunuz ya iş hayatındakiler hiç fark etmiyor Uzlaşma gelecek. Bu vaziyet gidiyor sevgili arkadaşlar. Doyum gelecek. İsteklerinize doğru ulaşacaksınız. Hadi bakalım. Sevgili terazi arkadaşlarım güzel çıktı. Anlamlı çıktı. Harika çıktı. Ardından ne gelecekmiş? Yeni bir dünya gelecek sana diyor. Yeni bir dünya. Şu uzlaşmanın ardından. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak etmişsin sevgili terazi arkadaşım. Daha ne olsun hadi bakalım. İlla ki şu vaziyeti bizim biraz yaşamamız lazım ki ardından murada erelim. Bu iş budur zaten. Ferahın yolu çileden geçiyor değil mi? Ah be ah benim teraziciklerim. Hadi bakalım korku yok. Korku yok uzlaşma geliyor. Kimlerle sıkıntım varsa uzlaşma geliyor. Birazcık tabii ki illaki sürüneceğiz. Birazcık çekmemiz gerekiyor. Ardı ondan sonrasında elimizden tutuyorlar. Buyurun. Çünkü ben burada aşk açılımı yapmıyorum. Aşk açılımında tehlikeli bu kart. Evet sevgili terazi arkadaşlarım. Hadi bakalım yardım elleri sizlere de uzanacak. Şimdi teraziden sonra karıştırmadan kimmiş? Akrep. Akrep arkadaşlarımızın istekleri demeye kalmadı. Onlar da el ayak bağlı vaziyette geldi. Yardım geldi. Hadi bakalım. Sevgili teraziler, terazilerden geçtik akrab arkadaşlarımıza. Akrab arkadaşlarımızın istekleri gerçekleşiyor mu? Yardım geldi. İkinci kez geldi. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Sevgili akrab arkadaşım. Güzel insan. Hadi bakalım. Şöyle başlayalım. Başlarda tabii ki bu mutlaka olacak. Zaten baştan iyi giriş yapmayalım biz. Ben her zaman söylüyorum. Başı kötü olsun. Sonu iyi bitsin. En güzeli budur sevgili arkadaşlarım baş kötü çıktı bakın nasıl kötü çıktı el bağlı ayak bağlı kendinizi isteklerinize karşı kısıtlı tutuklu hareketsiz adım atamaz çaresiz aciz hissederiz ya hani bazen bazen ben bile öyle hissederim sevgili arkadaşlar çünkü ben de insanım bazen ben de bunalıma girerim. Her insan gibi kendimi aciz, çaresiz, beter durumda hissettiğim zamanlar olur. İşte o bizim bazen ruh halimizden kaynaklanıyor. Oysa öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Kesmeyeceğiz Allah'tan umudu. Hiçbir zaman kesmeyeceğiz. İlk etapta Aralık ayında sizi böyle bir şey bekliyor sevgili arkadaşlar. Merak etmeyin bakın. Aile büyükleri, evde eşiniz bunu hep anne baba diyemeyiz. Ben annemden babamdan çıkmışım. Abi abla olarak değerlendiremeyiz. Eş olabilir. Evde eşiniz, bay ya da bayan, her kimse, sevgili akrepler, eşinizden destek gelebilir. İş arkadaşınızdan, patronunuzdan, anne, baba, aile büyükleri, dede, baba, ne? Yardım eli uzanıyor. Hemen ardından dünya kadar mutluluk hissedeceksiniz. Çemberin o küçük dünyanızda, küçük dünya derim ben buna, o küçük dünyanızın içinde lay, lay lon, o destek sizi mutlu edecek. Cazibe altında kalacaksınız. İsteğiniz var çünkü. Onu istiyorsunuz, istiyorsunuz değil mi? Artı tekrar bakın, yardım eli uzanıyor. Yine manevi destek göreceksiniz. Bu kartım da manevi destekten söz eder. Manevi destek göreceksin. İkinci kez destek görüyorsun. Ne kadar güzel? Hemen ardından sevgili arkadaşlarım, bir şeylerden bu desteği kullanmak isteyeceksin. Bir şeylerden mahrum kalmamak için başarı yapmak isteyeceksin evren yardım ediyor çünkü azize evrenden de gizemden de söz eder sevgili akrab arkadaşım annen baban eşin dostun her neyse onlar da yardım eli uzatıyor e, dünya kadar mutluluk yapmak istiyorsun cazibe altında kalacaksın istiyorsun çok güzel de tekrar destek geldi elinizden tuttular buyurun bu oldu mu? Benim artık istediklerimden kesinlikle mahrum olmamam lazım. Ben başarıyı yapmalıyım. Daha çok maddiyat isteğiniz var. Bunu görüyorum burada. Sevgili akrepler, çünkü maddiyattan söz eder. Bu kartımız aşktan söz etmez veya maldan, mülkten söz etmez. Daha çok maddi istekleri var sevgili akrep arkadaşlarımın. Başarıya doğru gideceksiniz diyor. Daha ne olsun? Ah benim akrepçiklerim. Hadi bakalım çift destek geliyor ya da ne olsun değil mi? Meditasyon yapacakmışsın. Meditasyon. Meditasyon yap diyor melek. Kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacakmış. Sevgili akrab arkadaşım. Terazi ve akrab arkadaşlarımızın Aralık ayında istekleri gerçekleşecek mi? Açılımının sonuna geldiği sevgili arkadaşlarım kapatmadan öncesinde tekrar hatırlatıyorum. Yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor kimler mutlu girecek videolarımı paylaştım tekrar yine daha sonra paylaşımlarım devam edecek sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum bilen bilmeyen herkesi davet ediyorum sevgili arkadaşlar linkler videolarımın altında mevcut olacaktır oradan tıklayarak kanalıma ulaşabilirsiniz aboneliğe bekliyorum gözden geçirin aralık ayı ilişkilerinizde paylaştım sevgili arkadaşlarım İnşallah bu kanal tutar. Durun bakalım. Bunu bir şey olmayacak diyorum ben. Bu olacak. Bu tamam. Sevgili arkadaşlar. Evet. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma da bekliyorum. Buraya da bekliyorum. Benim olduğum her yere sevgili terazi ve akrebe arkadaşlarımı bekliyorum ve davet ediyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir an önce isteklerinize... Kavuşmanız dileğiyle sizleri kocaman öpüyorum. Hadi bay diyorum.